Merhaba, Londra'da Dulwich Resim Galerisi'nde Genç Van Huysum'un çiçekli vazosunun önünde duruyoruz. 1720 yılından günümüze ulaşmış bir eser. Büyük bir vazo ve çok fazla çiçeğimiz var. Evet, gösterişli renkler havada uçuşuyor değil mi? Düzenli bir çiçek aranjmanı değil, üzerinde çok çalışılmış izlenimi yaratmıyor. Her yöne doğru küçük bir bahar havası uçuruyor ve çiçekler eğiliyor. Parlak, hafif ve beyaz renkli çiçekler arasında çok fazla kontrast var. Sonra da bu daha derin gölgeli, koyu renkli çiçekleri görüyoruz. Sanki mikroskopla bakıyormuş gibi bütün detayları katmanlar halinde görebilirsiniz. Şuna bakın, bir yaprak ve üzerinde bir arı var. Ve bir de yağmur damlası var. Yağmur damlasını büyüttüğünüzde altında çok küçük hatlar var. Hareketli uğur böceği ve kelebekler var ve kadifemsi bir doku. O lalenin üzerindeki kadifemsi dokuyu adeta hissedebiliyorsunuz. Sanki dokunsanız gerçek bir lale gibi. Bir ya da iki kıllı fırçalarla çok küçük küçücük darbelerle çizilmiş nasıl da büyük bir emek verildiğini sadece hayal edebiliyorum. Asıl ilginç olansa, resimde sadece çiçekler var fakat kesinlikle bu resimde başka bir şeyler oluyor. Eğer buraya bakarsanız, bir kuş yuvası bulursunuz. Hayat dönüşümü fikrini takip edebilirsiniz çünkü kuş yuvasında yumurtalar var. Bu detaya inanılmaz dikkat edilmiş ve özen gösterilmiş. Ve dahası arkada saklanmış küçük bir çıplak oğlan çocuğu var. Bence bu çocuk vazonun içinde olmalıymış ama ormanın etrafında koşuyormuş gibi görünüyor değil mi? Buradan devam ettiğimizde doğum, gençliğin başlangıcı ve tüm çiçek aranjmanlarına bakış var. Hepsi çiçek açmış değil. Kimi sırasını bekliyor, kimi hayata gelmiş, kimi gösterişli, kiminin ortasında büyük kırmızı bir şey var. Bunlar hayattaki dönüşümü temsil ediyor gibi görünüyor. Öyle değil mi? Gün batımında, gölgede, perdede ve arkada yapraklar kahverengiyle doluyor. Gözüm dönüp dolaşıp o kuş yuvasına takılıyor ve her şey yeniden başlıyor. İncecik ölü dallar ve kuş. Bu çiçeklerin hepsi yılın aynı zamanında mı açar doğrusu bilmiyorum. Evet, bence bu tipik bir canlı çiçek çizimiydi. Bu zamanlar yaşam, ölüm ve dünya devriyle karşılaşan mevsimlerin dönüşüm fikrini kapsıyor. Ve detaylar. Mükemmel bir sırayla tekrar tekrar baktıkça daha çok detay buluyorsunuz. Kelebek ve biçim fenerinin etrafında dönen bir böcek görebilirsiniz. Bunun iyi bir ipucu oyunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü her defasında baktıkça yeni bir şeyler ve daha fazla, daha derin detaylar buluyorsunuz.